Aa, güzel tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir süreden sonra saçımı düzleştireceğim. Düzleştireceğim. Düzleştireceğim. düzleştireceğim. düzleştireceğim. düzleştireceğim. Düzleştireceğim. Düzleştireceğim. Anne saçını kestirme de ama kestirdim yani. Kestim kendimi. <gülüyor> ya gelinlik deneyecek sonra nişanlık deneyecek. Düzleştireceğim. Tamam, düzleştireceğim. Seni ver. çekmem zaten. O ne olur Abi, düzleştirirse olur. Çok güzel, olur. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Yakışmaz. Gelinliğe. Çok güzel oldu. Ayşen. Şöyle dalga dalga bir şeyler yaptırman hani lazım. Hani istemiyordum. Fön hiç. Uzun fön, bir süreden sonra fön yapmadan... Sen gelinliğe gitmez. Gider. ama. Ne nasıl. Bu kadar. Gülüm. Düzleştirmeli miyim sen anne? Hayır, hiç yakışmaz. Abiye'ye e, gelinlik de deneyeceksen her hiç de yakışmaz. Düğünlerde çünkü genelde ya topuz yapılıyor annecim. düzleştirmek anneciğim. istiyorum Şu arkadaşlar. Şekilde. Çıkalım. Yarısı çıktı, yarısı çıktı mı? <gülüyor> Onu da koyarım ya. Hayır çektiğime. hayır. Düzleştirme yakışmaz. Topuz yaptırman lazım. Şöyle dalga dalga. Hayır ya. Koyalım. Doğal bir halde. Gümdüz bir seçiyorum istiyorum. Gelinlikli ya da abiye kıyafeti giyenler genelde düz saçlıyorum. Diyorum. Anneciğim yakışmaz güldüm. Yaptıracağım. Bizlerden beri yaptırmadım. Bu yüzden Çünkü merak ettim. Niye taç lazım ya da herhangi bir Yok e... taç. <gülüyor> Neyse arkadaşlar Değil bu şekilde Arkadaşlar annem kazandı ve kırık fön yaptırdım. Burada da de gri isimler var. Burasını örverdi. Hani çok tatlı ve sevimli oldu. Ben beğendim. Yani fönlü de daha sonra da saçım uzadı. Bir gün yaptırım arkadaşlar. Çünkü kısa saç Saç değil. Uzun saçı bence fön daha çok gidiyor. Kısa saçı da çok klasik Gözüküyor. Uzun saçı da böyle Çok daha güzel gözüküyor. <gülüyor> Bu şekilde. Merhaba arkadaşlar, biraz sakın ha çekebilir misin? Hı hı. Bu şekilde elbisem, ben bunu giydiğim zaman topukluyla giyinmiştim. Bu yüzden hala eti uzun geliyor. etini gösterebilir misin? Eti hala uzun geliyor, o yüzden onu bir daha yaptıracağız. Ama böyle arkası belli falan alındı ve bu şekilde tam dekoltesi falan dekoltesi bu şekilde gözüküyor. Bence çok güzel. Yani çok burasını beğendim. Burası çok tatlı gözüküyor, üstü böyle dekoltesi, bağırı falan. Efsane gözüküyor bence ve kolları da Etik ucunda bir daha yaptıracağım zaten Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar çok. Merhaba arkadaşlar sonunda geldim kaftanlar giyin ve Bu elbiseyi de aldım yani Et, Gelmiştim iki gün önce falan böyle denemiştim çok hoşuma gitmişti Tabii ki de bedeni falan çok bol gelmişti Eti de uzun gelmişti hepsi yapıldı şu anda ama Topuklu ayakkabıyla denediğim için Yüzüm gösterebilir misin? <gülüyor> Tavuklu ayakkabıyla denediğim için gene eteği uzun geldi. Çünkü ben bunu spor ayakkabıyla giymek istiyorum. İncikli incikli boncuklu şimdi spor ayakkabılar oluyor ya. Onlarla giymek istiyorum. Bu, bunun bu detayını çok beğendim. Boncukları ve böyle dekoltesi bağrı. Çok hoşuma gitti. Kolları. Bunu bu şekilde çok beğendim arkadaşlar. Umarım sizde beğenirsiniz. Bu yüzden gösterebilir misin? Bitti mi? Bu şekilde, boydan, bu Allah şekilde. Allah Allah, tamam. <gülüyor> Tam bir fransız gibi oldum. Tamam. Tamam. Şimdi <gülüyor> Arkadaşlar, bu şekilde oldum. Anne gelir misin? Beni ağlatmak mı istiyor anne? <gülüyor> Keşke annemin tepkisini de çekseydim arkadaşlar böyle gördüğün. Aaa! Falan yaptı böyle. Anne gelir misin be? Gel yanına. <gülüyor> Gel yanına. Kız mı sen misin? Gel aşkım. Ya illerde evlenir miyim acaba ya hiç? Yani sevgilim yok şu anda ama. Evlenir miyim? Sevgilin değil arkadaşın yok. Kesin arkadaşın. arkadaşın. Arkadaşlar. Böyle Hayat arkadaşın yok. Evet yok. Bu şekilde gözüküyoruz El arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Gülümse. Bence tam güzel oldu ya. Biraz gülümse çok güzel. Güzel oldu yani. <gülüyor> Boyun boysun yerinde kız? Aynen. Çok iyi. İşte arkadaşlar bu bu videomu madem beğenirsiniz ve yorum yazarsınız. Ne yorum yazarsınız. yazın. Pancancım anneni de alalım yanına. Gel yani sen de gel. Ya. Anne gel aşkım. Benim aşkım annem. Ben <gülüyor> Başka sevgilim yok. falan yok. Gel bebeğim. Evet. Benim de şekerim. İçtadı. Maşallah. Gidiyorum gidiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir videoları yoruma da belirtin. Ne tür gelinlikler seviyorsunuz? Böyle straplez mi seviyorsunuz? Kabarıp böyle esikli mi seviyorsunuz? Yoksa böyle klasik mi seviyorsunuz? Sade mi seviyorsunuz? Uzun kollu tesettürümü seviyorsunuz. Görün hadi arkadaşlar. Bay bay. arkadaşlar. Bunu da çok sevdim. Ama bunun hepsi oldu. Ama şu anda topukluyla yani topukluyla prova olduğum için bu da 3 saat falan kesmişler. Ondan dolayı hala uzun geliyor. Büyük ihtimalle bunun da etek kısmı bir daha olacak. Bayağı bir boyun boyun birazcık falan olduğu için bir daha kısalcık arkadaşlar. O da böyle yırtmaç kısmı falan var. Ve üstüme diyor oturuyor. Sıstıraplez belbise. Çok güzel sıraplez oturuyor. Ben normal hiç sıstıraplez falan giymiyorum. Çünkü böyle düşecek gibi falan. Ama bu böyle tam oturucuk diye oturuyor. Ve böyle sığırıyor bedeni. Çok güzel belbise arkadaşlar. Sanırım en küçük beden. Kaç beden? 36. 36 beden. Bu şekilde belbise arkadaşlar. Şu göğsünün yakından çekebilir misin? Göğüsü bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel sürüyor ve çok beğendiğim belbyesi. Bunu da aldım arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar Aynen. videom bu kadardı umarım seversiniz. Keşke annemin tepkisini çekseydim ama çekmedim. Çünkü kameramı başka bir yere koymuştum. Anne böyle aaa falan yaptı çok şaşırdı. <gülüyor> Çünkü ilk defa gelinlik giydim ve anne bana uğursuzluk getirir. Gelinlik evlenmeden giyilmez. Bekar birisi evlenmeden gelik değilmez falan diyordu. Umarım beğendiğiniz bir videodur arkadaşlar. Uçala uğursuzluk getirmez. Evlenmeyi düşünmüyorum. Uçurdu falan getirmez. <gülüyor> Neyse arkadaşlar bu şekildeydi video. Umarım beğenmişsiniz. Baba arkadaşlar kanalıma ab kanalıma abone olun, like atın ve zile açın. Yorum yazın. Yorumda ne tür gelenekleri veya ab abiyeleri, nişanlıkları sevdiğinizde yazın. Hangi renk seviyorsunuz? Ben genel olarak pembe ve mor seviyorum. Böyle sarı, mavi, yeşil, o renkleri hiç sevmiyorum. Kale içi, de Kale içi kaftanlar giyeyim, denizli. Bay <gülüyor> bay. Çok şık, çok güzel elbiseler var. Ve ben de ilk defa abiye giydim. Hayatımda ilk defa abiye giydim. Cidden. Hiç böyle abartmıyorum. Çünkü ben genelde düz giydiğim için. Hani böyle allı puzlu şimdi boncuklu pek giymiyordum. İlk ilk defa giydim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Geleneklerde bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Çok şık. Ama ben gelenekte sadece beyazı rengi sevdiğim için. Başka bir renk sevmiyorum yani. <gülüyor> Belki eve gidince de bu videoya devam edelim uzun olması için. <gülüyor> Çünkü... Uzun bir video olmasını istiyorum arkadaşlar. <gülüyor> Bana hiç belli olmaz. Bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> Aslında videoyu kapatacaktım. Hatta kapatışı falan da yaptım ama evde görüşelim arkadaşlar. Evde sizinle konuşacaklarım var. Bay bay. Merhaba arkadaşlar. Eve geldim sonunda. Şöyle oldu. Annemle beraber gittik işte denedim falan ben. Ondan sonra ben internette geziyordum. Yani Instagram'da geziyordum ve bizim burada bir devlet tiyatrosunda tiyatro sergilenecekmiş falan. Onun için tiyatroya gittim bileti almaya. Bu şekilde annemle yollarımız ayrıldı. Sonra ikimiz aynı evde buluştuk. Annem beni aradı. Beni aradı Beraber benim için bir bilet aldı. Evet. Yani i̇lk annem ben gelmeyeceğim. Gitme etme işte bilmem ne dedi. Ondan sonra annem beni aradı ve ikimiz gidelim. Madem çok istiyorsun. Madem ikimiz gidelim dedi. Bu şekilde işte arkadaşlar. video annemle arkadaşız. Çünkü arkadaş. biz annemle arkadaş gibiyiz. Böyle işte arkadaşlar bu şekilde videomda biraz kısa sürdüğü için Böyle sonunda da böyle bir video ekleyeyim dedim Evlilik hakkındaki düşünceler yanıma gelsene Ama buraya sığman gerekiyor Sadece burada yer var Sığamıyor muyum? Bak sana neler aldım Annem bana ne almış Elma şekeri ve pamuk şekeri <gülüyor> Gel şuraya geçman gerekiyor hopla, hopla hopla sıpla Çünkü Şu an Sığdım sen de çıkıyorsun. Sığdım mı? gelebilirsin. Sığdım Sonra... Bayağı da sığdım. Çok elma Annemle biraz tartıştık arkadaş. Annem gitme. Ne yapacaksın? Anne, şimdi herkes tanıyor. Başına kötü bir şey gelecek. Karanlıkta akşam geç bilmem ne dedi. O yüzden gitmeyelim dedi. Ben de çok O oda tamam verdim. ikimiz gidelim dedi. Öyle tartıştık. Sonra beni affettirmek için kendisi de pamuk şeker ve elma şekeri almış. Çünkü ben hamileyken elma şekerini çok sevdiğim için e, içimde kalmasın diye elma şekeri yemiştim. Bir de Hatta... arkadaşlar birisi bana yorum yazmış işte bütün videoları çekmişsin ama sadece ben kimim işte ne iş yapıyorsun çalışıyor musun ne okuldun ne mezunusun yani kendini bir video çekmemişsin ama bütün videolar çekmişsin onun dışında demiş. Ben o videoyu çok çektim arkadaşlar. Anne seni çekiyorduk yani. Ya, ben bana sorular soruyorlar işte ben şöyleyim ben böyleyim ben şunu yapıyorum ben bunu yapıyorum falan diye. Zaten genel olarak arkadaşlar ben bütün videolarımda kendimden bahsediyorum. Onun için bir videoda 10.000 olunca çekmeyi düşünüyorum. Şöyle 2076 tane falan takipçim var. Ama ileride 10.000-100.000 100 yani böyle kitlen biraz baya bir çoğalınca öyle bir video çekmek istiyorum. Ee, onun dışında... Ben zaten bütün videolarımda kendinden bahsediyorum ben mikrofon gibi tuttum böyle Yani bütün videolarımda kendinden bahsediyorum arkadaşlar zaten bence öyle bir video çekmeme gerek yok Ama çok istiyorsanız sizin için çekebilirim İnşallah çok izlenir arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın arkadaşlar Mucuk mucuk siz arkadaşlar ben bunları yiyeceğim arkadaşlar Neyse evlilik hakkında konuşalım Çünkü ben bugün gelenlik nişanlık abiye falan denedim hayatın iklif abiye denedim Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık Hakkı Green Card Başvurunuzla ilgili talebinizi istinaden ön başvurunuz değerlendirmeye alırmıştır. Ben başvuru yapmadım ki. Başvuru uzman danışmanlarımızla birlikte tamamlamak için lütfen hemen bir tuşlayın. Ben başvuru yapmadım daha henüz. Lütfen bir tuşlayın. Ben daha henüz başvuru yapmadım. Başvurmadım ki ben. Bunu adlandıracağım Ayagroba alıyor Öyle işte arkadaşlar. Bir de ben bugün nişanlık. Ben normalde arkadaşlar böyle boncuklu, simli böyle pek elbise giyen bir insan değilim. Ama bugün Aynı ilk ben. defa giydim. Aynı senin. Evet ben de sevmem. Zaten Instagram'da falan görüyorsanız biliyorsunuzdur benim tarzımı. Yani böyle mini giyiyorum genel olarak. Ama ilk defa böyle taşlı, boncuklu, pullu alıp tüller giydim yani bir tanesi satendi benim o satende değil mi? ve evde varsa traplez giydim hiç hayatımda traplez de giymemiştim ve uzun geldi arkadaş onu bir daha terziye verdik ve terzi bir daha yapıcak çünkü ben ayağımda topuklu varken giymiştim bundan dolayı çok uzun geldi 3 santim falan kestirmişlerdi 10 santim falan neredeyse kesilmiş kusura ve 3 santim kestirmişler ondan dolayı bir daha kesilecek yani kısalacak sen evlilik hakkında ne düşünüyorsun Bilgül hanım? ben mi? Tabii ki senin evlendiğini mürüvvetini görmek isterim herkes her bayağı. Anne bir, ben her evlenemem anne bu yaştan sonra. Seni <gülüyor> yani herkes alık, ben kimseyi beğenmiyorum ki ama ben ben bir defa aldatıldım ve evlendi defoldu gitti pislik. Her neyse o yüzden kimseyi güvenmiyorum ve evlenmek de istemiyorum artık. Sen öyle zannediyorsun. Anne kimse... Önüne kim bilir kimler. Anne imkan elkin çenesini gırdırın elin bakamadığı hepsi ben mi bakacağım? Ama. Anne çocuk besler gibi herifi mi besleyeceğim? İlhani çocuğum olacak çocukla herifi mi besleyeceğim ben? Benim evliliğe bakış açım bu arkadaşlar. Sevmiyorum tamam mı? Bir tane video vardı TikTok'ta. Kokuşmuş helifi ben mi bakacağım? Pe, ailesine bakma değilse ben mi bakacağım? Diye bir tane kadın. Dur onu, Annem, onu göstereceğim evli, size. Yani kafana göre birini dedim. bulursun merak etme. Bulamam ki. Bulursunuz. Bulamıyorum. Şimdi, şimdilik öyle düşünüyorsun. Bulamayayım. 3-5 seneye kadar bulursun. Bulamıyorum. 3-5 seneye kadar bulursun. Yok. Ha buldum. Ha bulamamışımdır. Ya belki biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bir tane saçı açık bir tane kadın var böyle. Sanırım renkli gözlü mü kafir renkli gözlü müydü neydi? Elin bakamadığına de bakacağım falan diyordu böyle. Ve o kadın benim idolüm. <gülüyor> örnek <gülüyor> aldığın birisi değil yani ne bileyim Bismillahirrahmanirrahim dur bir dakika bakıyorum bulamadım ya benim de yok şu anda bir arkadaşım sevgilim sevdiğim arkadaşım yok yani arkadaş. <gülüyor> normal bir arkadaşım yok dertleşebildiğim telefonla ben de ya? sen benim her şeyimsin canım anam her şeyim Canım anam. hayat arkadaşım hayat arkadaşım <gülüyor> Hayat yoldaşım. Bulamadım ya. Keşke boşaydım. Size de gösterirdim arkadaşlar. Ama sen benimle hiç dertleşmiyorsun Ayşen. O ne çok yapayım? gücüme geliyor. Anne sos Konuşma. Anne sos Konuşma. Seninle hiçbir şeyimi anlatamıyorum. Bulamıyorum. Bu arada saçımı da yaptırdım arkadaşlar. Öncelikle fön çektirdim ama annem kazandı. Bu yüzden saçımı kırık fön çektirdim. <gülüyor> Yine fön ama kırık. Kırık mı oluyor bu? Kırık falanmış anne bu. Ama güzel oldu. Aynen çok güzel. Çok tatlısın biliyorum Sana sen? Sana hiç tatlısın, kızamıyorum, bebeğim. kıyamıyorum. Sen de çok tatlısın bebeğim. Bilmiyorum. Dikkat et. Bulamadım arkadaşlar ya. Neyse ya aman. İşte böyle ben evleri hakkında pek olumlu şeyler düşünmüyorum. Hepine göçerim. Herkes öyle. Ben, Şimdiki ben, genç kızlar öyle olmasaydı evlilik hakkında iyi düşünseydi 28-30 yaşında evlenmezde. şey diyordu kadın arkadaşlar tiktokta görmüştüm e herifine, ben mi bakacağım falan diyordu aynı bu şekilde konuşuyordu o Sen da darbe, de, darbe yemişti, ondan öyle diyor olabilir. kadın yaşlıydı çünkü e, herhalde yani darbe yemeseydi 14'ün hmm. evleniyorlardı bu şekilde şey işte arkadaşlar umarım bu videomu beğenirsiniz ve beğenmeyi ihmal etmezsiniz beğeniyorsanız Süper. beğenirin verin. bir yorumlardan siz de evlilik hakkında neler düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Mesela ben evlenmeye olumlu bakmıyorum. Bana katılıyorsanız ne, negatif düşünüyor. Önceden pozitif arkadaşlar. Şimdi negatif düşünüyor. Darbe yedim darbe. <gülüyor> o yüzden siz de yorumlarda evlilik hakkındaki düşüncenizi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bye bye. Sizler çok değerlisiniz bizim için. Aynen aşklarım. aşklarım. Çiçeklerim böceği. emanet olun.